Bir defa soru ne? Durum. Start butonuna bastığımız anda M1 motoru, start butonundan elinizi çektiğimiz anda M2 motor çalışacak. Bir tane girişimiz var, Giriş 0.0 girişe basıyorsunuz M1 çalışıyor, giriş çekiyorsunuz M2 çalışıyor. m ve 2 ne? İki ayrı motor. İki ayrı o zaman devrede motorum var Bu iki ayrı motoru çalıştırmak için iki ayrı çıkış ya girişi input 0.0 alalım, input 0.0 girişine bastığımızda Q0.0 girişi çalışacak, input 0.0'dan elimiz çektiğimizde ise Q0.1 çıkışı çalışacak. Demin ne dedim hatırlamıyorum ama inşallah doğru değişecek. Şimdi, görünüşleri olarak görüyoruz? P ve N kontak olarak görüyoruz. Çünkü bastığımız anda biri, elimiz çektiğimiz anda diğeri çalışacak. PN'yi porta kullandığınızda böyle devre set ve resetli olmak zorunda. Çünkü PN'yi normal şekilde çıkışlarda kullanamıyoruz. Gayet evet, pasifti. Girişe basalım. Input 0.0'a P göرسün, X'i Q 0.0'a setlesin diyerek. Bu basma mantığı çalışacak olan devre. İkincisi ne? İkinci şartında bu tondan elimi çektiğimde hangi buton yine giriş input.0.0 girişine bağlı olan butonla <gülüyor> elimi çektiğimde yani negatif kenar gördüğünde gelsin Q0.0 <gülüyor> bu sefer düzeltiyorum. <gülüyor> Diğer çıkışı açacaktır. Biri setlesin 1. Bir de stop butonumuz mu vardı ayrıca? Evet stop, buton. <gülüyor> stop butonumuz var. Stop butonumuzda da bu input 0.1 yapalım. Gelsin bu da Resettesi Q0.0'dan başlasın 2 bit Yani 2 bit olması bunun Q0.01 evet. Q0.01 ikincisi olarak Resettesi evet. Tamam yani Şöyle bir şey Söz konusu burada Hani fazla elemanları e, Temizleme açısından Burada P'yi koysam da T e puanını koysaydım da, T e puanını koymasam da, T e puanını koysaydım koymasak da, bu taraflar simandan zaten 0,05 puan çalışacak mı? <gülüyor> çalışacak. O zaman şu T e puan birinci burada fazlı. Bir de burada ee, çok bir şey gibi gözükmüyor bize. Hani hocam katı sonu oldu, katma kabul. Ama ben size PLC'leri anlatırken PLC'nin bir kontak veya bir bit bit üzerinde harcadığı vakitten bahsetmiştim. Şu anda hatırlamıyorum ama onun bir vakti var. Hatta diğer PLC'lerde karşılaştırma yapmıştık. Bir tane notlarında var. Şu. Her zaman böyle basit problemler çözmeyeceğiz. Problemlerimiz çok satırlı, çok karmaşık problemler de olacak. Ne kadar az eleman kullanırsanız sizin kafanız o kadar az karışır. İkincisinde ise ne kadar az eleman kullanırsanız sizin PLC programınızın devri veya döngü süresi o kadar kısa olur. Ama şunu da sakın ee, dikkatten kaçırmayın. Hani ya şu elemanı kullanmasam bu devre çalışır çalışmaz tereffitiniz varsa kesinlikle ve kesinlikle o elemanı kullanın yani işinizi riskele atmayın çünkü sonuçta öyle yaptığınız için sanal oraya koyduğun bir konta götürüp gerçekte bir yere bağlamıyorsun bağlamadığın için yaptığın iş sana ama emin sen kullanma ya kullanmasam acaba olur mu dediğin anlara kullan riske kesinlikle o devrenin o kısmına atmayın evet inputa bastık setledi butonundan ilimi çekti, çek tek çevirip çıkış verdi diğer bir köşe vurmak çalıştırdı Setleri set oldukları için giriş, destek daha çalışmasını sürdürüyor. Ne zamana kadar? aynı bir stop butonuna basıp iki elemanı birden reset etene kadar. Şimdi bu, N kontal ile yaptığımız bir devre. Bunu bana, N kontal kutlanmadan yapabilir misiniz? Evet. Bunu az önce görmüştük. Evet. Merkeğe mi? Merkeğe mi? Merkeğe mi? Merkeğe mi? Merkeğe mi? Merkeğe mi? Merkeğe mi? Merkeğe mi? Merkeğe Q0.0'ı Hadi yine setletelim bit, Tamam mı? Q0.0'ı yine 1'lik setletelim Gelelim şimdi Hani input 0.0'u koyduk Setletelim Q0.1'i 1'lik şimdi problemi çözerken adım adım gitmekte, şart şart gitmekte ilk etapta fayda var çünkü birden problemin bütününü görüp iğneyle kurmanız gerektiğini ah bundan bak bir güçlük çekerseniz bu tamamen pratiğe kalmış bir iş şimdi olay şu şart, biri bir şart sağladık input 0,0'a basıyorum, biliyoruz, u0,0 çalışıyor aynı zamanda input 0,0'a bastığınız zaman input 0,0'a bastığı da niye ile çalışıyor, u bile hayır ben bunu bastığım zaman çalıştırmak istemiyorum Elimi çektiğim zaman çalıştırmak istiyorum. O zaman input 0.0'u koyalım. Tamam mı? Gersi bir tane merkez 0.0'u çalıştırsa, Tamam mı? Tamam. Bu çalıştığı zaman bu çalıştığı zaman buradaki merkez 0.0 Ondan açsın mı, kapasın mı? Ne koyuyoruz buraya? Açsın. Açsın mı ya? Normalde kapalı mı koyalım? Açık. He? Açık. Açık mı? Böyle kapalı mı? Açık kapalı Deniyoruz. Açık olacak. Şu anda deniyoruz. Önce bir... Açık. Açık koyalım. Şimdi devriyi şu şekilde düşünelim. Önce. Önce. Tamamen beni gimnasi yapıyoruz. Şimdi bak. İmputsuk rızpına bastım, benim şu kısmıyla ilgili bir sıkıntımız yok, buraya bir daha dönmeyeceğim, tamam mı? Tamam. Beynim sıkıntı elini çektiğim anda çalıştırmak. Bastım, kapandı, öyle değil mi? Evet. Bastım, kapandı, açık çıkış yok. Aşağı satıra indim. Kapandı mı? Evet. Kapandı, çalıştı mı? Evet. evet. Çalıştı, çalışınca burayı kapandı mı? Evet. Bir sonraki çevre kapalı, kapalı çalıştı. Olmadı. Bastım. Kapalı koyalım. Kopalı koyalım. Kopalı koyduğumuzda ne oldu? Bastır mı? Evet. mı? Evet. Haritalarımız evet. mı görüyor şu anda? Kapandı. Gelmiştim. Evet. O doğru. Aynen. Aynen. açık açıkta kapalı kopalı Input da oynayacağız bir bak. Input'u yine oynayalım. Input'la kapalı. Hangisi aşağıdaki mi farklı yine? Farklı. Bunu açık bırakalım, bunu <gülüyor> <görürüm>. Tamam mı? Peki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne olacak, Şimdi ikisini birden kapalı yapamam, çünkü run olduğu zaman piyesi çalışır. Böyle olur. Öyle değil mi? Böyle olur. Yani hocam merkezi kapalı denediğiniz anda tak çalışır piyesi run yaptığında. Tamam. O zaman bu satırda bir tanesi açık olacak ama hangisi? Şimdi bakalım, oldu olmadı. Bastık mı? Evet. evet. Veya şöyle söyleyeyim, daha basmadık, piyesi run yaptık, kapalı Çok mı? Kapalı. Enerji bir <gülüyor> arışı <örgülüyor> var ama orası açık, hafızalarında sıfır olduğu için açık olmayı sürdürüyor. Bastım ben. Evet. Bastım, basınca buraya <gülüyor> hafızalarında bu biri oldu mu? Açtı mı? Evet, açtı. Buraya Burayı burası ne? Sıfır. Ne? Bir sıfır. Bir, bir, bir, bir, bir. sıfır. sıfır. Hayır, enerji yok. Sıfır. sıfır. Sıfır olduğu için okay. enerji yokuş var mı? Yok, yok. Yok, burası sıfır mı? Evet. Sıfır. Aşağı satıra Sutureyni. Aşağı satıra indi, şu basılı mı şu anda? Evet, evet. Basılı. bu? Kapalı, iyi. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Enerji. bir şey geldi, merkez 1 yaptı mı? Evet, yaptı, evet. yaptı. merkez 0.0.0 şu anda bir oldu mu? Olur. O zamanın hafızalanı 1. Döngü bir daha devam ediyorum, parmağın basılı mı şu anda buna? Evet. evet. Basılı, basılı olduğu için burası açık mı? Açık. Açık, açık, açık olduğu için. Burası kapalı dahi olsa enerjiye kadar akış gösteremiyor. Elimi çektim. Elimi çektiğim anda buranın hafızalarının sıfırı düştü mü? Evet, evet. Düştü. Sıfırı düştüğü için normalde kapalı konumuna geldi mi bu? Evet, evet. Geldi. Geldi. Dövdüm buna devam ediyorum. Bunun hafızalarına girdi. Bir. Bir. Bir. Bir. Evet. Evet. Bir. Bir. Bir. Bir. Bir. İşte bak bu noktadan elini çektin ve kapatın. Tamam Ama sorun şu, kapamayı sürdürüyor mu acaba? Hayır. Tamam mı? Sürdürmeyelim. Bu setleri mi? Yani. Setleri. Bunun hafızalarını bir oldu mu? Oldu. oldu. Bir sonraki çevirime geliyorum. Elini çektiğim için merdiven de şuradaki alay açıldı mı? Kutu şey, konta açıldı mı? Açıldı. Mert'e de yerine oldu mu? Oldu. Oldu. oldu. Bir sonraki de Mert'e 0 oldu. ve açsa dahil. Zaten bu noktada bir setlenmiş, setlenmiş evet. oldu, setlenmiş olduğu için çalışmasını sürdürüyor. Ama buraya ne diyeceğiz? Stop. Şu zili stop, stop satırına tekrar eklememiz lazım.